Bomba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda <gülüyor> Salih var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiym. Neden? Bu yaşadığımın teyide video çekmeye çalışıyorum. <gülüyor> Bence de dostum. Hemen burayı terk et. Güzel map geldi bu arada. Aynen yani. Kavuşu yapma. Bana güveniyorsan neyse boş ver. Gel. Ortaya gitmeyelim de burada terör ettirelim. Sen oraya bak. Yukarıdan birileri geliyor. Birileri geliyor. Psikopat seni. Daha düştüm. Hayır. Düştü. Hayır, hayır. Su vardı. Su vardı. Hayır bütün çizlere bakmışlar Ölmedin değil mi? Aa. Sinek beni rahatsız etme please Hayır bırak peşimi Aa, yardım yardım. Neredesin neredesin neredesin? Aşağıda mısın? Aaaa gel tamam gelme o zaman tamam, ben de Sen misin, sen misin? yok bende ya Oltasız adama rektatıyorum ya. Adam düştü öldü var Kanka ortam mı? Ortada mısın neredesin sen? Adam ortada ya. şöyle an adam bana doğru geliyor ya ortam yok ki. Ölmem brother. Sen ortadasın. Heh. Kardeşim kaç tane indirinci düştü öldü baş. Düştü, düştü. Kanka gel şuna dalalım. Düştü, düştü. Aferin dur, dur. Ben onun önünden dolaşacağım Sen oradan gir. Abi ya abi yok. Bu ne? Düşürdüm düşürdüm. Git git bas bas. Şu an benim oluyor, de mi be? Anlarsın ne? O oltayı ben alayım diye. Alayım ben oltayı. Alamıyorum. Ha aldım. Gel lan buraya. Bitti mi çekiyoruz yoksa acı mı çekiyoruz anlıyor. Belediydi ya. Bende anlamadım. Ya gel gel sen. Ne kapsarı bir sen şeysin sen ya. ya. Gel gel sen ölme ya. Gittin beni. Önüne geç kanka. Senin arkanda adam var. Arkan, Arkandakine dal. Kanka. Kanka iyi yiyin. Allah'tan ateş direnç Dal, dal şuna dal şuna dal. Ya da nereye gitti? Burada burada burada burada. Önüne geç. Neyse ben geçeyim. Ben, geçeyim. ben geçiyorum. Geçtim. He sen oradasın. Kes. Ödürdüm. Helal adam geldi, adam geldi. Ya kes artık şunu ya. Sen. Gizli ne hak? Gang'e oyun başladı. Başladı. O fuşet. 3D parti. Küçük kaç, Şu an oynuyorum biliyor musun? O kadar zor ki. Ya atla ya Allah aşkına atla ya onu da attım dur, dur atlamadan aa o da dikse armut hepsi bunların armut ya adam daha var o da dikse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, o da dikse o da dikse yok oldu yağlayım. adamsın sunlar. adamsın sen. Adam Dur dur. Tam. adam değil. Adam adam adam adam adam. Çıkartık şuradan ha, Yürü Git git. Ya bak. Karat boynu kazanma yüzden kaç? Yüzde elli sekiz kanka mesecius. Kaç tane takım var? İkisini de attım. Kaç tane adam attın lan? Emmiyorum tane 3 <gülüyor> sen Kangarsa varsa iki tane takım var. Sakın gitme, sakın gitme. Arkanla. Gider miyim lan? Şu şeyden sol tarafındakinden atayım ııı ee, kanka ııı e, mor olanlar seni rahatsız eder yeşiller bir şey yapamaz kanka adamlar çıkarttı ölmedi lan bakta he çıkarttık şurdan <gülüyor> bu adam nerede öbür türlü ne oldu evet. ben de oradan düşmeye Ciddi çalışacağım bakalım misin ya gitti iyi misiniz yeşiller ya oha <gülüyor> oha adam adam <gülüyor> Kaç var oğlum? Düşmem evet. Allah geliyorlar Kaç Kaç Kaç <gülüyor> Oha <gülüyor> Sekiz kilim Ooo oy. Oynadığım en Neyse, güzel Neyse bu oyun yani oy eder. Oynadığım en güzel oyundu Uf. Oh. <gülüyor> Nasıl Kanka. kestim hepsini? Kazansayın daha iyi olacaktı. Kanka zaten 10 e, kişi yok yok. E, 8 kere aldın ya, Evet. az e, daha 6'sı aşağı. Kanka aldım aldım ama? aldım aldım mı Haklısın. Evet, yeee. Yeah. Bunun şerefine 8 like. Geçen videoya kaç like gelmişti? ee düğün attığınızı yok an da ee ilk attığınızı ee 55 falan online 55 yada 50 dakika like gelir herhalde yat içinden bilmiyorum Adamlar merak gel ortaya gel diyorum ya Pas artık onu gel sağ tarafa gel. ben yapıyorum bunu direk ortaya gitsek Tamam. ben gelemedim. Korktum oğlum. Allah belleyim. <gülüyor> sen misin lan bu? Çıkamadı lan Dur dur ne olur Çıkınma. Dur dur geri, çık. geri çık. Sen hangi sesin anlamadım Ama. ki ya. Zengi takımız. Kaçar, kaçar Yeşil takım var burda. Haydi yani. Gel olsun Ya. Arka, arka. Tamam. Ha, ha, ha, ha, ha. Senin yanında olduğunca hiç kila bana yok. Öbür tarafta Tamam, şahit olun. E o da bir strateji kardeşim. Arkada adam var. Gel şuna dalalım. Koyma abi. Gel gel buraya. Dur. Bekle bekle bekle bekle. Geçmesin. Orada da kalalım ya. Ortada kalalım aynı. Yukarı çıkalım gel. <gülüyor> ya sinek bak şimdi. Oh odunum yoktu kaç kişi var? bir şşş, yani su var bende atla, atla kaç kişi kaldı kanka? 3 kişi kaldı, hepide tek abi, o insan yan bence, Dur dur gitme, gitme, bence yan o hayır ben vurdum ha Ya ya arkada arkada arkada <gülüyor> Gredi Gitme gitme Ha arkada adam var Vay uyanık seni Öldü o <gülüyor> Onu da ben alıyım bari ya Ben ne olur şu söylemeyeceğim Dur bekle bekle gitmeyelim Gitme gitme, gitme, gitme. Ne oldu kendisi gelir ya Aynen ya sınır gelecek Kaşa maşa gelecek ya biz buraya platform kuralım. gitme diyon. Gitme yalan mı, gitme yalan mı? Yok, yok. Yeme var mı? Yok. Ya boşver. Adam sürekli şey yapsın, dursun. Başladı. şöyle. Platform. Gitmeyelim, adam gitse bilene. Sınır geliyor zaten, iki dakika Sen onu getirme, Lan bir tane bir kitap aldım. Geliyor. İftekalmak için ben aşağı atladım. <Gülüyor> Helal sana. İfteyi sever. <Gülüyor> Yol yapayım Oğlum, mı? Oğlum bir tanesi işliyor gelinirim. Dur dur. Sen, dur. Hayır. Gel. Geç. Al bekle. Annem geldi, bir an to diye bakacağım. Ay yazıktan adamın yerinde olmak istemedim. Dur dur düşeceğim. Çapra burası düşeceğim. Bakalım ne yapacak? İzleyelim kanka. Sınırı görüntüsü istiyorum. Evet diğer strafe e, iki tane belalıya karşıya hayatta kalmaya <gülüyor> çalışıyor. Belalı ilgili. Aaaa adam şey yuttu adam. Adam, adam kattı. <gülüyor> Bir Gelecek o, gelecek o. Ay yazık ya. Hmm. Adaması vereyim mi <gülüyor> Ender bölümü var mı? Ne yapıyor? Dur adaması koy verdi Hiç anlamıyor, ne yapıyor? Hayır. Aslanım hayır hayır gelsin gel. Alıstırıyoruz. Gelsin. Binah. Binah mı? Lan öleceğim öleceğim buraya gel. Benim o benim o benim o. Ben aldım ağ ağla biliyorum. Dört senin senin kaç Hiç. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bakın sadakatle kalın.